sabah sevgili arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle yine çok güzel bir model çalışması yapacağız modelimiz 3 boyutlu bir model çizdik e, örgülerimizde yeleklerde şallarda ve günlük yaşantımızda kullanabileceğimiz çok şık e, örmesi de çok kolay bir çalışma ben tiftikten ördüm sizler nerede kullanacaksanız ona uygun iplerle örebilirsiniz evet modelimize geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizleri yorumlarınızla beğenilerinizle desteklerseniz çok mutlu oluruz e, abonelikler tamam tamamen ücretsiz olmakta Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım kolay gelsin üç tane çiçek üzerine modelimizi çalışmaya başlıyoruz bunun için 14 ve katlarıyla zincirimi çektim sadece bir sıra trabzanımı ördüm ikili trabzan ördüm farklı işlem yapmadım şöyle görelim sadece Şuradaki üç tane çiçek üzerine çalışacağız Hemen kenar trabzanlarımız. Bakınız iki tarafta da beşer tane kenar trabzanımız var. Dilerseniz bunu daha azaltıp daha çoğaltabilirsiniz. Ben zincirimi çektim ve sadece ikili trabzanımı yetecek kadar ayarladım. Ve örmeye başlıyoruz. İki tane zincirimi çekiyorum. Bir, iki. Örgümün arkasını çeviriyorum. Tabi bunu sizler dilediğiniz lastikle çalışabilirsiniz. Ve başlıyorum. Ya da şallarımızı bu şekilde örebiliriz. Üzerine bir sıra daha sık iğne örüp düzüğüne getirebilirsiniz ikinci trabzan üzerine battım zincirimle birlikte 2 oldu 3 4 5 tane trabzanımı ördüm 5 trabzanımı ördükten sonra zincirimizle birlikte tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum ve aşağıdan sayıyorum 1, 2, 3 3 4. 4. trabzan üzerine gelerek batıyorum. Şöyle biraz rahat bir şekilde ikili trabzan örüyorum. Araya 1 iki zincir çekiyorum. Aynı yere gelerek başını doluyorum. Bir tane daha trabzanımı şöyle rahat çekiyorum. Ördükten sonra ilk yuvamızı kurmuş oluyoruz. Yuvamızdan sonra zincirlerimizi çekmeye başlıyorum. 1 2 3 ve aşağıdan sayıyorum. Bir, iki, üç, dördüncüye giriyorum. Ve bir tane sık iğne. Tekrar bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Tekrar sayıyorum. Bir, iki, üç, dördüncüye yine sık iğne olarak batıyorum. Bakınız bir tane V kurduk. İki tane üçer zincirden sık iğne ile ördük. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bu 3 zincirden sonra buradaki gibi V'mizi kurarak ikinci modelimizin yerini ayarlıyoruz. 1, 2, 3. Başını doluyorum. Bakın 3. V'miz ve sayıyorum 1, 2, 3, 4. Giriyorum. şöyle rahat bir şekilde bir tane trabzanımı örüyorum. 2 zincirimi çekip aynı yere giriyorum bir tane daha trabzanımı bu noktaya örüyorum ve 3 zincirle tıpkı buradaki gibi devam ediyorum 1 2 3 sayıyorum 1 2 3 dördüncüye sık iğne 1 2 3 1, 2, 3, 4. sık iğne ile zincirimi bağlıyorum. 2 tane ardı ardına 3 zincir bir sık iğne ördükten sonra 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. batıyorum. ve Bir tane v'mi buraya kuruyorum. 2 tane zincirimi çekip aynı yere batıyorum. Buradaki V'lerimiz bizim kaç tane? Şöyle çiçek çalışacaksak onların yeri. Bakın 3 tane v'mizi kurduk bir iki üçüncüyü kurdum şimdi zincirimi çekiyorum bir iki üç tığımın başını doluyorum bir iki üç dört dördüncüye batıyorum hep dördüncüye battım şöyle bir tane trabzanımı örüyorum bakın aynı bu noktadaki gibi trabzanla başlamıştık buradan geçişimizi yaparken trabzanımız ve veğimizde bitiriyoruz ve yanındakine batıyorum beş tane kenar trabzan örerek tamamlıyorum 3 4 ve en son batıyorum 5 tane trabzanımızda ilk yuvamızı bu şekilde hazırladık şimdi 2 tane zincirimi çekiyorum arkayı çeviriyorum ve kenardaki 5 trabzanın her birini birer defa trabzanla örüyorum 1 dolayıp 2 çekiyorum bakın 1 İki. İkili trabzan. Buradaki trabzanımı da örüyorum. Kenarımızı ördük. Şimdi buraya modelimizi kurmaya başlayacağız. Üç tane zincirimi çekiyorum. Hemen buradaki çiçeklerimi örmek için, şuradaki işlemimizi ön tarafa düşürmek için burası arkası. Bakınız. Diğer taraf ön olacak. Çeviriyorum. Üç zincirden sonra çevirdim. Dümdüz. Hemen şuradaki ilk bacağımızın içerisine 6 tane ikili trabzanımı doldurmaya başlıyorum. Giriyorum. Bakın şöyle. Normalde örgümün yönü bu yöndeydi. Örüyorum. 3 zincir çektim. Çeviriyorum. Şöyle tutuyorum ki rahat tutayım. İlk bacağı yani trabzanlardan taraftaki ilk bacağını 6 tane trabzan, ikili trabzanla örmeye başlıyorum. Giriyorum şöyle altından ve başlıyorum. 1- 2 3 4 5 ve 6. Bakın 6 tane trabzanım ördükten sonra her iki v'nin birleştiği nokta var bakın şurada oraya da giriyorum yine şöyle üstten devam ediyoruz yani akış yönünü hiç bozmuyoruz. Şu içten tepeden girdim alttan çıktım. 3 tane de buraya ikili trabzan örüyorum. 1 aşağıdan girdi. 2 bakın içten şöyle girip çıkıyorum. 3. Üç, 3'ünü ördüm. Karşıdaki bacağımız var. Bakınız trabzanımız. Onu da şöyle çeviriyorum. 6 trabzanı da bu noktaya örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane trabzanımı da bu noktaya güzelce ördüm. Bakın ne kadar güzel oldu. Şöyle şimdi devam ediyorum. Örgümü şöyle çeviriyorum. Bakın şöyle ördüğüm için 3 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3 dibine değil ortadakine batıyorum. Bakın ortaya 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen yine çeviriyorum. Buradaki zincirime yakın taraftaki trabzanımı şöyle girerek örmeye başlıyorum. Bakın 3 tane zincirimi çektim. Arkayı çevirdim. Zincirimden taraftakini örmeye başlıyorum. Arkayı çeviriyoruz ama örgümüzün ön tarafına düşüyor. 3, 4. Beş ve 6 Tam ikisinin birleşme noktasına Bakınız şöyle başını doluyorum Alttan geçiyorum Ve 3 tane de Bu noktaya Trabzanımı örüyorum 3. giriyorum Bakın yukarıdan girdim Aşağıdan çıktım Sonrasında hemen yanındaki Diğer trabzanımı ikinci bacak olan trabzanımı örmeye başlıyorum giriyorum yandan 6 tane trabzanımı bu noktaya örüyorum 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane trabzanımı yine ördüm. Bakınız modelimizi ikinci kez kurduk. Tekrar çeviriyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 hemen dibindekine değil ortadaki zincirimi giriyorum. Tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Yine v'mi gelerek örüyorum. Çeviriyorum. Teğımın başını doluyorum. Buradan Giriyorum. Altı tane trabzanımızı örüyoruz. Tıpkı buradaki örüp tamamlayalım. Üçüncü kez modelimizi kurduk. Şimdi en son trabzanımı ördükten sonra üç tane zincirimi yeniden çekiyorum. Bir, iki, üç. Kenardaki şöyle beş tane trabzanımızın her birine birer defa örüyorum. İkili trabzan olarak iki üç dört İki çektiğim trabzan tepesine değil ben şöyle araya giriyorum şöyle daha düzgün olmakta bakın sonra iki tane zincirimi çekip tekrar çeviriyorum birer birer diğer trabzanlarımı örerek üçüncü sıramıza başlıyorum bakın modelimizin üçüncü sıramıza bir V'yi kurduk iki V'lerin içini doldurduk şimdi üçüncü sıramıza başlıyoruz kenar trabzanlarımı ördüm. Yine 3 tane zincirimi çekiyorum ve buradaki şu modelimizin içerisine şurada görmüş olduğum fıstıkları doldurmaya başlıyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum, araya giriyorum. İpinizin kalınlığına göre ne kadar doldurmak isterseniz. Benim ipim ince olduğu için 4 5 defa doldurdum. 2 defa da çekiyorum. 1 2 Araya 3 zincir tekrar doluyorum ve başlıyorum 1 2 3 4 5 2 defa da çekiyorum önce sardıklarımı sonra zincirimle birlikte araya 1 2 3 tane zincir tekrar 3 tane fıstık yani 3. Üç, fıstığımı yapmak için sarıyorum 4 ve 5 Önce sardıklarımı sonra diğerini alıyorum ve 3 tane fıstığımı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Yeniden 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Çekmiş olduğum zinciri hemen yanına bakın. Şuraya bakın şuradaki geçişimize batıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Diğer yana bakın şuraya. Yeniden 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. 3 tane 3 zincirimiz var. Bakın birini çektim. Dibine battım. 3 zincir çektim. Diğer yana geçip 3 zincir çektim. fıstıklarıma ulaşmak için hazırım. Tekrar başlıyorum. Başın doladım. 1 2 3 4 ve 5. Önce sardım, sonra diğeri. 1 2 3 giriyorum. 1 2 ve 3 4 5 Önce sardım. Sonra diğeri araya 3 tane zincir. 3. ve son fıstığımızı sarıyoruz. 2, 3, 4 ve 5 Çekiyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3 Çektiğim zinciri hemen alttaki trabzanımın bulunduğu Yere çekiyorum. Hemen dibine yani. Batıyorum. Yeniden bir, iki, üç tane zincir çekip diğer tarafa şöyle tepeden göstermek istiyorum. Diğer tarafa batıyorum. Sonrasında üç tane zincirimi çekip fıstıklarıma geliyorum. Yine buradaki yapmış olduğumuz gibi beşer defa sararak fıstıklarımızı örelim ve kenar trabzanımızı üç zincirle geçiş yapalım. Fıstıklarımızı tamamlayalım. Geçişi birlikte yapalım. Fıstıklarımı tamamladım. Bakın ne kadar güzel oldu. Örmesi de inanın o kadar zevkli ve çok çok güzel bir çalışma. Tekrar üçüncü fıstığımdan sonra yeni başlangıçta olduğu gibi bitişte de üç tane zincirimi çekiyorum. Kenardaki beş trabzanımın beşini de örüyorum. Üç tane zincir çekip yeni sıramıza başlıyoruz. Zincirlerimi çektim. Hemen fıstığımın kenarına gelip batıyorum. İlk fıstığımın bir tane sık iğne ile buraya sabitliyorum. Sonrasında ikinci fısı 1 ile 2'nin arasına girip 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 Diğer sık iğnenin arasına geçip 3 sık zincirin yani 2 fıstığın arasına 3'er tane sık iğne örüyorum fıstıklar arası. Sonrasında fıstığımın dışına, üçüncü fıstığımın dışına gelip 1 tane sık iğne örüp burayı sabitliyorum örgümün arka yönünde. Yeniden 1 2, 3 zincir çekiyorum tam ortadaki bakınız, tam ortada bulunan zincirin içerisine giriyorum buraya sık iğnemle batıyorum. Yeniden 3 tane zincirimi çekip fıstığımın dış kenarına bir tane sık iğne ile sabitleniyorum ve fıstıklar arası 3er tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Diğerinin arasına geçiyorum. 1, 2 ve 3. Dışına bir tane sık iğne ve araya 3 zincir tam ortadaki zincirime batıyorum. Şöyle görmenizi istiyorum. Tam ortadakine battım. Tekrar 3 zincirle önce fıstığın dışına bir tane sık iğnemle tutunuyorum. Sonrasında üçer sık iğneyle fıstık aralarını dolduruyorum. 1 2 ve 3. Dışına bir tane 1 2 3 tane zincir çekip kenar tırabzanlarımızı örüyoruz. Şöyle görmenizi istiyorum. Kaçıran arkadaşlarımız olursa bu şekilde tuttuğumuz zaman daha rahat anlaşılır oluyor örgümüzün arka yönü. Şöyle de çevireyim. Bakınız burası da ön yönü. Çok çok güzel modelimizin ilk sırasını bu şekilde kurduk. Şimdi ikinci kez model yeri hazırlamak için bu sıramızdan itibaren başlıyoruz. Bu birinci modelimiz tamamlandı. İkinci modelimiz yarım olacağı için burada yarım olarak çalışacağız. Kaydırmalı bir çalışma biliyorsunuz. Başta ve sonda modelimiz yarım. Ortadakiler ise tam olacak. Şöyle görmenizi istiyorum. Şimdiki sıramızda şöyle yarım modelimizin yerini hemen trabzanımızın yanında yerleştirmeye başlayacağız. Bitişinde de aynı şekilde bir sıramız tam bir sıra yarım tam yarım şeklinde devam edecek her ne örüyor isek şimdi tam sıramızı bitirdim yarımım için yine aynı 5 tane trabzanı ördüm bakın 1-2-3-4-5 5. Beş. trabzanım sonrasında 2 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını bir defa dolayıp 5. trabzan yanına gelerek batıp şöyle bir tane trabzanımı rahat bir şekilde örüp ve kuruyorum Bakın buraya yarım model yerleştireceğiz. 1-2-3 tane zincirimi çekiyorum. Şurada 3 tane sık iğne örmüştüm. Bakın 1-2-3 iki, ikinciye gelerek batıyorum. İkinci modelimizin zemini bu şekilde devam edecek. Yeniden 3 zincir çekiyorum. Yine ikinci sık iğne içerisine gelerek batıyorum. Tekrar 1-2-3 tane zincirimi çekiyorum. Şöyle ortadaki batmış olduğum yere Bakın şurada sık iğne ile kenarlarında üçer tane zincirim var. Sık iğnenin tam içine giriyorum. Şu rahat bir şekilde bir tane trabzan 2 zincir bir trabzanımı buraya yerleştiriyorum. Bakın yarımın 3-3-3 tane zincirim ve tekrar bir tane tam modelimizi yerleştiriyorum. Ve tekrar 1-2-3 zincirimi çekiyorum. Sık iğnenin ikincisine batıyorum. Tekrar 1-2-3 zincir çekiyorum. Diğer 3 sık iğnenin ikincisine yani ortalayarak batıyorum. 1-2-3 tane zincir çekip tam ortadaki sık iğnem içerisine girerek 1 trabzan 2 zincir 1 tane trabzanımı örüyorum. Tekrar 3 zincir batıyorum. sık iğneme 3 tane zincir ikinci sık iğneme batıyorum bir iki üç tane zincir çekiyorum tığımın başında doluyorum. bakın gördüğüm ilk trabzanımı örüyorum 2 zincir çekiyorum aynı yere batıyorum yarım modelimizin zeminini örüyorum kenardaki diğer trabzanlarımı da örerek bitirmiş oluyorum şöyle görelim başta ve sonda yarım modelimiz için ayarlamamızı yaptık bir tane fıstıkla çalışacağız Bak ne kadar güzel ve kolay şimdi çevirelim arkayı. yine iki zincir çekiyorum Trabzanlarımı örüyorum bu kez dört tane trabzan olarak örüyorum zincirimle birlikte 1 2 3 ve 4. Bakın 4 ördüm. Çünkü aşağı doğru şimdi sizlerle birlikte inişimizi yapacağız. 1-2-3-4 5. trabzanımızı ise şu şekilde çalışıyoruz. hiç eksiklik olmadan e, aşağı doğru ineceğimiz için 3 tane zincirimi çekiyorum. 1-2-3 ve 3. Bakın bu trabzanımızın yerine bu 5. trabzanımız sayılacak. Ve yine 5. trabzanımın üzerine geliyorum. Burayı sabitleniyorum. Şöyle baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 ve 5 tane trabzanımız olacak. Şimdi örgümün arkasını çeviriyorum. Arkayı çevirdim. Aşağıdaki trabzanımdan birer birer aşağıya ilmeğimi kaydırarak iniyorum. 1 kaydırdım. 2 trabzanımızdan iniyoruz. yani 2 en son dibine geldim. Şu şekilde battım. Bakınız. İlmeğimi Kaydırdım. Şöyle görmenizi istiyorum. 5. trabzana 3 zincir olarak battım. Ve aşağıdaki kendisinin bir altındaki trabzanımdan birer birer 3 defa da aşağıya doğru indim. Şöyle görmenizi istiyorum. Birer birer indim. Hiçbir sıkıntı kafa karışıklığına gerek yok arkadaşlar. Tekrar söylediğim gibi 5. trabzan 3 zincir çekiyorum. Arkasını çeviriyorum. 1-2-3 ilmek kaydırarak aşağı kadar geliyorum. Bu noktada 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar 1, 2, 3 3. zincirimizi bir alttaki bakınız bir alttaki trabzanımın dibine gelip sabitliyorum. Buraya sabitleyelim. Kaydırdım. Sonrasında tığımın başını doluyorum. Şuradaki bakın çeviriyorum yönünü. Ve kurmuştuk bakın trabzanlar. Hemen yanına girerek 6 tane trabzanımı örüyorum. 1 2. Bu kadar kolay bakın. 3 4 5 6 Yarım bir şekilde kurduk. Devam ediyoruz. 3 zincirimizle 1, 2, 3 dibine değil bir sonrakine batıyorum. 1, 2, 3 tığımın başını dolayıp direkt buradaki V'ye çeviriyorum. Arkasını aşağı sırada yapmış olduğumuz gibi bu kısımlar aynı. Arkasını çevirip altı trabzan kenara. 2, 4, 5, 6. örüyorum. 3 tane trabzanımız şöyle yukarıdan girip alttan çıkıp ortaya. Bir yine şöyle yukarıdan giriyorum, Şu ipimi, tığımı taktığım için biraz genişlettim orayı. Üçüncüyü de örüyorum. Sonra tekrar yandaki ikinci bacağı da örüyorum. Altı tane trabzanı, yani aşağıda yaptım. İşlemimin birebir Tekrarını çalışmaktayım 3 tane buraya ördüm Altta diğer yan trabzan Bacağına çalışıyorum 2, 4 ve 6 3 zincirimi çekiyorum 1, 2, 3 Tam ortaya batıyorum Sık iğnemle battım 3 zincirimi yeniden çekiyorum Tığımın başını doluyorum Örgümü çeviriyorum Bakın bunu mutlaka yapıyoruz. Üç zinciri çektim. Çeviriyorum. Önce sağ tarafı ortayı sol tarafı örüp tekrar bu tarafa doğru gelelim. Şu yarım modelimize geldiğimiz zaman birlikte çalışalım. Bu arayı dolduralım. Diğer modelimi örerek geldim. Bakınız aynı şekilde alttaki gibi tamamladım şimdi yarım modelimize çalışmaya başlayalım üç tane zincirimizi çekmiştik her geçiş üçer zincirli olmaktaydı yarım e, kuracağımız modelimizin trabzanı görmekteyim hemen çeviriyorum Tığımın başını doluyorum alıyorum altı tane trabzanımı örüyorum yine aynı işlemimiz hiç farklı bir e, şey yapmıyorum 4 5 6. 6 tane trabzanımızı ördüm. Şöyle aşağıya doğru sabitleyelim. Hemen şöyle bakınız. kendisine şuraya bakın. Ördüğümüz yerin dibine ve sabitliyorum. Sabitledikten sonra 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Çektiğim zincirimle şuraya gelip batıyorum. Bakın trabzanımın dibine ilmeğimi kaydırıyorum ilmeğimizi kaydırdım ve en sondaki trabzanımla birer birer yukarıya çıkıyorum kaydırarak bir iki kaydırıyorum ve üç kaydırarak yukarıya doğru çıktım çeviriyorum bir iki üç tane zincirimi çekip trabzanlarımı birer birer örüyorum trabzanlarımı örerek başa kadar geldim e, modelimizin kenarında beşer trabzan olduğunu başlangıcımızda söylemiştik ya da isterseniz kaç e, trabzan olursa olsun hiç fark etmez e, burada sadece modelimizi yarım koyduğumuz yerde iki sıra sık iğne olarak bu trabzanlarımızın bulunduğu noktayı öreceğiz sadece sık iğne bu yarımların olduğu sırada İki sık iğne şeklinde Üst üste devam edeceğiz Diğerlerinin tamamı trabzan olacak Ama bu noktada hem bu sıramız Hem bu sıranın dönüşü sık iğne olacak Evet kenara Bitirdiğim son trabzan üzerine Bir tane zincirimi çekiyorum Kendisinin tepesine batıyorum Bu bir İkinci yani e, Trabzanımızı sık iğne olarak örüyorum 3, 4 Ve en son örüyorum 5, 5 tane sık ördüm bu noktaya bir tane fıstığımı çalışıyorum 1 2 3 zincirimi çekiyorum giriyorum 5 defa sarıyorum 2 3 4 ve 5 önce sardım sonra diğerlerini kapatıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum hemen yanına bakın şöyle trabzanın bitimine ilk önce batıyorum sonrasında 1 2 3 diğer tarafa geçiyorum 1, 2, 3. Yarım modelimizi bir fıstıkla çalıştık. Diğer kalanları yani aradakilerini aynı aşağıda çalıştığım gibi 3, er, 3 tane 3 zincirli geçişimi yapıp 3 fıstık örüp aralarına yine 3'er zincirimi çekiyorum. 3, 4, 5. İpimizde çok güzel. Örmesi de çok çok rahat. Duruşu da çok hoş durmakta. 2, 3, 4-5 ip seçiminiz önemli bu açıdan 3 tane zincir tekrar 4-5 ve 5. çekiyorum kapatıyorum 1-2-3 hemen ilk gördüm aşağıdaki trabzanın yanına alttan batıyorum ve diğer hoca doğru ilerleyelim yarım modelimize doğru devam edelim aradaki tam modellerimizi kurdum yeniden yarım modelimize geldim 3 zincirimi çektim Tığımın başını doluyorum 1, 2, 3, 4 ve 5 çekiyorum, kapatıyorum 1, 2, 3 tane zincirimi çektim bu tarafa sık iğne ile geçişimi yapıyorum kenardaki zincirden ördüm trabzanımın tepesine bir tane sık iğne yanındakine 2, 3 4 ve 5 Tekrar bir zincirimi çekiyorum. Bu sırayı da sık iğne olarak örüyorum. Eğer trabzan olarak örsek burada müthiş bir potluk olacak. Lütfen buraya dikkat edelim. Sadece 2 sıra sık iğnemiz olacak. Yarım modelimizde bir zincirimi çekmiştim. Hemen ilkinin dibine batıyorum. 2. 3 Sık iğne bakın. 4 ve 5 5 tane sık iğnemizi ördükten sonra Şöyle bir daha çevirip Bakalım bakın Şimdi şuradaki görmüş olduğumuz Sık iğne sıralarımızı Örmeye hazırız Sık iğne sıramız Fıstığımın hemen Öncesine 3 tane sık iğne 1 2 Ve 3 3 tane sık iğnemi ördüm ve Devam ediyorum şu kısma da bir sık iğne. Araya 3 tane zincir. 1, 2, 3. Tam ortaya batıyorum. Yeniden 3 tane zincir. Fıstığımın önüne bir tane sık iğne. Aşağıda yaptığım işlemimin aynını tekrar ediyorum. Ve araya giriyorum. 3 tane. 2, 3. Diğer tarafa 3. en sona bir sık iğne 1-2-3 zincir tam ortaya batıyorum 1-2-3 fıstığımın hemen yanı başına bir sık iğne aralara 3'er sık iğne 1-2-3 dışına bir tane sık iğne 1-2-3 ortaya 2 3 fıstığın dışına bir tane ve buraya son 3 tane 1 2 ve 3 bitirirken ikinci sık iğne sıramızı da tamamlamış oluyoruz ve modelimizde kenarlarda potluk oluşmasını bu şekilde engelliyorum. Şimdi yeniden 2 tane zincirimi çekip örgümün, akışına devam ediyorum. Burada yeniden şuradaki görmüş olduğumuz tam modelleri kuracağımız yere geldik. Ve modelimiz hep bu şekilde devam edecek. Bir tane tam bir yarım, bir tam bir yarım şeklinde kaydıracağız. İstediğimiz her türlü örgülerimizde kullanacağız. Şimdi trabzanlarımızı yeniden kuralım. Modelimizin ilk başlangıcını yapalım. Sonrasında eğer hatırlayamadığınız yer olursa videomuzu geriye alarak istediğiniz yerlere bakabilirsiniz çok güzel bakın zincirle gayet güzel durmakta 3 tane zincirimi çektim 3 zincirimizi çektik hazırız bakın 5 tane trabzan sonrası tığımın başını doluyorum tam 3 tane zincirimizin ortasında battığımız yer vardı bakın sık iğnelerden sonra buraya geliyorum şöyle rahat bir şekilde çok sıkı çekmeyelim şöyle biraz rahat edip trabzanın boyunu uzatalım İki tane de zincirim yine aynı yere batıp ilk yuvamı kurdum. Bakınız tam altına denk gelmekte. Bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Üç tane sık iğnemin ortasındakine batıyorum. Tekrar bir, iki, üç sık iğnemin ortasına batıyorum. Üç taneydi ikincisine. Bir, iki, üç tane zincirimi çekip tam bu noktadaki bakın sık iğneye kenarında sağında ve solunda üç zincir olan noktaya giriyorum rahat bir şekilde trabzanımı arasına 2 zincirimi çekiyorum ve 3'er zincirimle devam ediyorum ve modelimizi ikinci kez kurmak için zeminimizi bu şekilde hazırladık atıyorum 2 tane zincir aynı noktaya giriyorum rahat bir şekilde 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum 5 tane kenar trabzanımla sıramı kurarak tamamlamış oluyorum. Şöyle görelim. Kenar trabzanıyla bu şekilde tamamladık şöyle daha önceki çalışmış olduğumuz gibi bir tane tüm modelimiz bir tane yarım tüm yarım şeklinde modelimiz ilerleyecek ve bu çalışmalarımız bu güzellik istediğiniz örgülerde yer alacak çok güzel durmakta ve örmesi de gayet zevkli umarım sizlerde beğenmişsinizdir ve çalışmaya karar verirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda, yeni modellerimizde yeniden birlikte olmak üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.